Merhaba güreştürkiye.net severler az önce Bilgehan Demir Turkish Power Wrestling'i tekrar yapma kararı aldığını duyurdu ve yeni TPW yolda bu aynı zamanda TV 8.5'ta yayınlanacak olan Amerikan Güreşi programının habercisi olabilir. Yeni TPW şovları muhtemelen Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek ve hepinizin bu şovları ziyaret etme fırsatı olacak. Yakında değil detayları duyuracağını belirten Bigyan Demir. Hayırlı olsun inşallah diye tweetine de not düştü. Aynı zamanda Güreş Türkiye'nin Twitter hesabını takip edebilirsiniz ve Güreş Türkiye'nin Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı olması dileğiyle diyelim ve hoşçakalın.